Atı tamam mı? Ben öz Zarab, zarab Az şanabe, şanabe, bakışma diyo Az şanabe, şanabe, bakışma. Şezara Za Ka zaman din yok ay oram diyor De diyor Sazadora diyor. <gülüyor> ay ay anniyor. <gülüyor> ben dolanıyor. Ben